Cihazın kurulacağı laboratuvarın bahsi geçen kontrolleri yapıldıktan sonra power kablosu 220 volt 50 Hz topraklı prize takılır. Bu işlem yapılırken ellerin kuru olmasına özen gösterilir. Herhangi bir tehlike anında cihaz kontrol paneli üzerinde bulunan stop butonuna basılarak cihaz durdurulur. Tehlike sonrasında ise start butonuna basılır ve cihaz tekrar çalışır. Cihaz kontrol paneli üzerinde bulunan on off tuşundan açılır. Standart test süresi 5 dakikadır ve test bittiğinde cihaz sesli uyarı verir. İstenildiği takdirde test süresi artırılıp azaltılabilir. Cihaz kontrol paneli üzerinde bulunan set tuşuna basıldığında istenilen basamak üzerinde rakam yanıp sönmeye başlar. Start tuşuna basarak bu rakamı artırmak ya da Stop tuşuna basarak bu rakamı azaltmak mümkündür. İstenilen rakama gelindiğinde tekrar Set tuşuna basılarak ayarlanan rakam hafızaya alınmış olur. Cihaz ile birlikte standart 7 adet kasnak verilmektedir. İstenildiği takdirde bu rakam artırılabilir. Bastak marka 8000 model elek sallama cihazı U'nun un partikül büyüklüğünü ve partiküllerin birbirine oranını, yekne saklığını tayin etmek için kullanılır. Ayrıca fabrikalarda valzlerin mesafe ayarlanması, günlük üretimin denetlenerek fabrika elek sistemini kontrol etmek için kullanılır. Numune eleme işlemi için Analize başlamadan önce sıkıştırma vidaları açılır. Üst kapak kaldırılır. Boş olan en alttaki kasna toplama kabı yerleştirilir. Toplama kabının bulunduğu kasnağın üstüne bir ya da birden fazla elek takılmış kasnaklar en geniş delik çaplı elek takılmış kasnak en üste gelecek şekilde yerleştirilir. Daha önce tartılmış un numunesi en üstteki elek takılmış kasnağın içine dökülür ve bir ya da birden fazla tapetanda eleme kabiliyetini artırmak için kasnağın içine konulur. Elek sallama cihazı kapağı ve kasnaklar yuvalarına yerleştirilir, sıkıştırma vidaları iyice sıkılır. Start butonuna basılarak test başlatılır. 5 dakikalık standart test süresi sonunda cihaz sesli uyarı vererek durur ve test işlemi biter. Test sonrasında sıkıştırma vidaları açılır, elek sallama cihazı kapağı alınır, cihazda bulunan tüm elek takılmış kasnakların elek altı ve elek üstleri tartılarak eleme oranları yüzde olarak hesaplanmış olur. Eleme oranı Elek altına geçen un numunesi miktarı bölü toplam un numunesi miktarı çarpı yüz formülüyle hesaplanır. Böylece Bastak marka 8000 model elek sallama cihazı ile un numunesinin farklı eleklerden elenerek unun partikül büyüklüğü belirlenmiş olur. <music> .